Sir Jetspor kendi evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İlk hafta Siir Jetspor kendi sahasında Antalyaspor'a 2-0 olmuş. Çaykur ise gençler biri deplasmanından puan çıkarmıştı. Taner ceza sahası dışından vuruşu Süleyman ve korner. Tanerle tehlikeli oldu. Ev sahibi takım köşe vuruşunu kullanıyor. Sir Jetspor Kolibali ve top yandan dışarı gidiyor. Çaykur Rizespor atağında Ümit Ozan'ın vuruşu üstten dışarı gitti. Yine Ümit Pasa Erdoğan'a Erdoğan kaleci Metin'le karşı karşıya Ve deplasmanda 1-0 geçiyor Çaykur Rizespor. 19. dakikada Erdoğan'ın attığı golle Konuk ekip 1-0 önde Sakıp Özberk görüntüye geliyor Sivir Cetba Sport Teknik Direktörü Ve Karofetse Çaykur Rizespor'un başında Canerle serbest vuruş kullanıyor. Siyirt Jetpaspor ceza sahası içi kalabalık. Kolibali topla buluştu. Kolibali ve 1-1. Kolibali ilk haftada Antalyaspor'a karşı Siyirt Jetpaspor'un tek golünü atan oyuncuydu ve bu maçta da topu alarak buluşturuyor ve skora dengeyi getiriyor Kolibali. Yine Siyirt Jet Paspor atağı. Golden 3 dakika sonra 25. dakika Hacı aşırttı. Çetin dokundu ve 2-1. 2-1 öne geçiyor Siyirt Jet Paspor. Çetin'in golü ve ev sahibi takımın gol sevinci. Teknik direktörleri Saklık Özberke koşuyor. Siyirtli oyuncular ve Siyirtli taraftarların sevinci. Çaykur Rizespor'da itirazlar var. Maçın hakemi Erolerso'ya bir offside itirazları bunlar. Pozisyon tekrar görüntüde. Bu pozisyonda topun ayaktan çıktığı anda Çaykur Rüze oyuncuların bir olsak beklentisi. Hacı kaleci Süleyman'ın üstünden ve çetin dokunuyor 2-1. Karol Petsi Çaykur Rüze teknik direktörü görüntüye geldi. Beraberlik çabaları konuk takımda. Uzaktan bir vuruş üstten dışarı gitti. İlk yarıyı Siyirt Jetpaspor, Çaykur Rizespor karşısında 2-1 önde tamamladı ve karşılaşmada ikinci yarı. Tete atak yaptı. Yapılan hareket faul. Tete yerde kalan oyuncu. Serbest vuruş kullanacak. Çaykur Rizespor Kürşat yerden vuruyor ve 2-2. Iki, iki. İkinci yarının başında Çaykur Rizespor Kürşat ile eşitliği yakaladı. Kaleci Metin arkadaşlarına kızıyor. İki teknik adam görüntüye geldi. İşte Kürşat'ın vuruşu. Barajı geçen top direkt dibinden ağlarla buluştu. Ümit atak yapıyor. Ümit Metin'in üzerinden topu filelere gönderiyor ve Çaykur Rizespor deplasmanda 3-2'lik skoru yakalıyor Siz Jetspor karşısında. 67. dakikadaki bu gol maçın skorunu belirliyor. Maçın sonucu Siz Jetspor 2, Çaykur Rizespor 3. Evin, Evin, Evin, Evin. Maçı neler soracaksın? Vallahi biz iyi hazırlandık, iyi takımız. İşte gördüğünüz gibi 3 puan hak ettik. İyi mücadele ettik, arkadaşlarımızı kutluyoruz. Artık önümüzdeki maça bakıyoruz. Çok bireysel hatalar yaptık 2 golde. Ama kazanmasını bildik, 3 puan aldığımız için mutluyuz. Evet.